Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Mart 2023 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere yay burcuyla alakalı Mart ayında neler olabilir size bunlardan bahsediyor olacağım. Kanalıma abone olduğunuz için ve videolarıma beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu burç yorumlarından faydalanmak için başka arkadaşlarınızı da bu videoları paylaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, Mart ayına Güneş 4. evinizdeyken başlangıç yapıyorsunuz değerli yaylar. 4. ev biliyorsunuz aile ve yuva konularıyla alakalı. 3 Mart'ta da Merkür yine buraya yani balık burcuna geçiş yapıyor. Ebeve ebeveynler yani anne baba, kök aileniz ve hayatınızı sizi köklendiren alanlar. Yaşadığınız evle alakalı gündemler meydana gelebilir ve daha çok anne baba ziyaretleri ya da bu konularla alakalı gündeminiz oluşabilir. Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda ve 5. evinizde ilerliyor. Bu dönemde çocuklarla olan konularınızda güzel gelişmeler kaydedebilirsiniz. Sizi mutlu eden şeylerle, hobilerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Kısa seyahatler yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde de bulunabilirsiniz değerli aylar. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu, 12 Mart'ta da Chiron-Jüpiter kavuşumu olacak. Genel anlamda bakıldığında 2 Mart'taki Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin için oldukça olumlu gözüküyor. Yine aynı şekilde hayatınızda kronikleşmiş sorunlar varsa bu sorunları çözmek için, problemleri e, gidermek için çıktığınız yolda kendinize sağladığınız faydaları başkaları için de kullanıp şifa kanallarınıza açabilirsiniz. Ve yine baktığımızda çocuklar yeteneklerinizin üzerinde olduğunu gösteriyor. Yani Şifa kanalının daha çok çocuklar ve yetenekler yani kabiliyetler vardır. Yani yaratıcılıkla alakalı. Yaratıcılık derken biliyorsunuz yaratmak Allah'a mahsus. Bahsettiğimiz o değil. Daha çok unsurlarla unsurları bir araya getirip yeni bir şey oluşturmak. Yani bir sanat gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu tarihlerde bir çocuğun ya da çocukların mutlu olmasına vesile olmak sizin için çok güzel olabilir. Belki becerileriniz ve yeteneklerinizle ilgili destekleyerek kullanabilirsiniz ve şifasını görebilirsiniz. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16. derecesinde arkadaşlar bir dolunay gerçekleşiyor. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili beklediğiniz güçlü değişimler bu dolunayla birlikte görebileceksiniz. Ama aile ve iş dengesini kurabilmek adına Mart sonunu kullanmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Aynı zamanda 7 Mart'ta toplumsal gezegen, karmanın lordu Satürn Balık burcuna geçiyor. Bakın bu Satürn'ün Balık burcuna geçmesi çok büyük olaydır. Diğer videolarda da anlattım. Gerçekten çok önemli konular var. Bu konuya özel başka bir video daha çekelim. Ama <gülüyor> çok özür diliyorum. 4. ev konuları ve 3 yıl boyunca burada duracağı için 4. yıl evde sizin anne babanızla alakalı konular olacağı için Satürn balıkta da burada bazı konularda özellikle ebeveynlerinizle alakalı bazı problemler e, göstergesi olabilir. Ve bunlarla alakalı da onların sağlıklarına dikkat ve özen göstermenizi önerebilirim. Özellikle ev, aile, yuva, yuva, ebeveynler yani anne baba alakalı alanlarda bu etkiyi çokça görebilirsiniz. Ve bunların sonucu olarak kariyerinizde bir sallantı da hissedebilirsiniz. Çünkü 4-10 aksında arkadaşlar... Oradaki gezegenlerinize bir e, karşıtlık yapması söz konusu olabilir. Kariyerinizle alakalı belki köklü bir değişiklik oluşabilir. Dördüncü ev biliyorsunuz imun coil ve yani haritanın dibi. Ev en dip nokta olduğu için bu hayatın dibini görmüş hissiyatına da bürünebilirsiniz. Ve zaten e, bazı işte yükselen akrepler e, ve yine yükselen yaylar derecelerine göre bu hayatın dibini e, görmüş durumdalar ve artık onlarda bir çıkış arayışı içerisindeler değerli arkadaşlar. Ve ne olacak artık e, derecenize göre yani dereceden kastım doğum haritanızdaki yapınız. Dünyada bulunduğunuz nokta e, o imun kayıl noktasını çok fazla etkiler. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bazıları refahı gitgide yükselecektir. Yükselen yaylar için Satürn'ün ev geçişlerine daha detaylı anlattığımız Satürn 4. evde videomuzun linkini bu videonun altına koymaya çalışacağız. Tabi bunları önce bir yüklüyorum. Ondan sonra bu linkleri paylaşıyorum. Geçiştirmeye çalışıyorum sizler için. Transit Satürn arkadaşlar hangi evinizdeyse sizi ciddi anlamda o alanda ne yapacaktır? Sınava sokacaktır. O yüzden de o Astrolog Arif YouTube kanalıma beklerim ve Astrolog Arif YouTube kanalımdaki bahsettiğim Satürn ile ilgili verdiğim bilgileri dinlemenizi öneririm. Evet e, geldik arkadaşlar. Bu ayın önemli tarihleri 7, 14, 15, 16 ve 21 Mart tarihleri. Tekrar ediyorum 7, 14, 15, 16 ve 21 Mart tarihlerinde sert açılar var ve bu sert açılara karşı... Biraz dikkatli olmanız sizin için iyi olacaktır. 17 Mart'ta geldik arkadaşlar ve 17 Mart'ta Venüs Boğa burcunda ve bu yani Venüs Boğa burcuna geçiyor ve bu da sizin 6. evinize geliyor. Bu da sizin için çok güzel etkileri var. Nasıl etkileri var? Venüs'ün Boğa burcunda ve 6. evinizde olması sizi Tabiri yerinde ise güzelleştirebilir. Güzellikle alakalı çalışmalar yapabilirsiniz. Hijyenle alakalı bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve yine ne olacaktır? Günlük paralar ve maaşı çalıştığınız evlerle ilgili bazı durumlar olacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir konu var ki o da Plüton'la bir kare oluşturacak. Plüton'la 14-21 Mart tarihleri arasında oluşturacak. Dolayısıyla da bu tarihlerde de ne yapacaksınız? Cinsellikle alakalı... Zührevi hastalıklarla alakalı problemler yaşama potansiyeliniz var. Buna dikkat etmeniz lazım. Yine iş yerinde yani maaşlı çalıştığınız iş yerinde işveren olarak değil bakın. Burayı karıştırmayalım. Maaşlı çalıştığınız iş yerinde sizi çekemeyenler, haset edenler, sizin ışığınızı sevmeyenler falan bu hasitlere fesatlara karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Sevgi aşk para konularında güçlü ve zoraki dönüşümler, yıkıcı etkiler görülebilir. Size düşen ise bir yay burcu imserliğine yaklaşıp yangına körükle gitmemek olacaktır. Eğer fanatizm yaratmak adına ters girişimlerde bulunursanız patrası size ağır gelebilir. Buradaki fanatizmden de kastım mevzuya ideolojik bir görüntüye e, kapılıp işte alıp bayrağı elinize benim dediğim doğru sen yanılıyorsun şeklinde gitmeyin. E, eğlenceli ve iyimser tarafınızı sürdürmenizi tavsiye ediyorum. 25 Mart'a kadar ise Mars hem Neptün'e hem de Güneş'e kare açı yapıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar evlilik ilişkileri ve ortak değerleriniz ve kök aileniz, ebeveynleriniz arasında bir gerilim hattı meydana gelebilir. İki taraf da birbirine duyarsızca tepkiler verebilir. Dolayısıyla dengeyi korumak yerine bir tarafı tercih etmek diğer tarafı tamamen kaybetmenize neden olabilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey sizin için vazgeçilmez olan nedir? Vazgeçilmez durum olanı tespit edin. Çünkü neyden vazgeçemiyorsunuz ve neyden vazgeçebiliyorsunuz? Vazgeçebildiğiniz şey sizin için ne kadar vazgeçilebilir? İşte o vazgeçilebilir olanı tespit ettiğiniz zaman neden vazgeçmemeniz gerektiğini zaten anlayacaksınız ve bazı yükselen yerler ve progresyonda e, bu alanda yay etkisi alanlar e, bazı ilişkilerle aileleri arasında bir tercih yapmaya yapmaları gerekebilir. Yani örnek veriyorum ailesiyle ailesi evlenmesine izin vermiyordur. E, i̇şte kişi de evlenmek istiyordur. İkisi arasını tercih yapacaktır. Aile mi, ebeveyn mi? İşte burada bakacaksınız. Durum, şartlar neyi gösteriyor? Gerçekten sevgi, refah, mutluluk, özgürlük nerede? Ve yine tabii ki ebeveynlerin dediklerine dikkate alacaksınız ama burada esas olan buradaki objektifitenizi kaybetmemek olacaktır. 21 Mart'ta arkadaşlar Koç burcunun 0 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Koç noktası dediğimiz bu konum pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağının, yeni başlangıçların habercisi niteliğinde ve önemli bir yeni ay. Çocuklarınızla alakalı yeni başlangıçlar meydana gelebilir. Size iyi geleceğine inandığınız bir hobi, spora başlayabilirsiniz. Bunun için yine Mart sonunu beklemek sizin için çok iyi olacaktır. Plüton arkadaşlar biliyorsunuz ki kova burcuna geçiyor. Ve ne zaman geçiyor? 23 Mart 15-13 itibariyle geçiyor. Plüton'un kova burcuna geçmesi demek mevcuttaki bilgi alışkanlıklarıyla alakalı çok büyük bir değişim ve dönüşüm anlamına geliyor. Benim tahminimce Google bile değişecek arkadaşlar. Ve artık özellikle uzaylılarla UFO'larla ilgili falan şeyler çok fazla duyacağız. Ve hatta onlar 2025-2026'ya kadar olan dönemde Acayip açıklamalar yapacaklar. Biz hiç gitmediydik diyecekler. 1000 yıl önce de buradaydık. 2000 yıl önce de buradaydık. 10.000 yıl önceki atalarınızla da temasa geçen bizdik diyecekler. Bir sürü bir şeyler olacak. Ve dünyadaki şu andaki mevcut tarih biliyorsunuz milattan önce 4000'e kadar gidiyor. O da yani Yahudi tarihi olarak bilinir. Çünkü Tevrat'a Tevrat'taki yazılı kaynaklar ne kadar geri gidiyorsa biz de o kadar geri gidebiliyoruz ve en fazla Sümerlere kadar ulaşabiliyoruz. Sümerlerden öncesi sanki yokmuş gibi oluyor ve aslına bakarsanız hani siz yay burcu olduğunuz için yaylar bu konulara biraz meraklıdır o yüzden anlatıyorum. Hani bir din gelir örneğin Yahudilik milattan önce 4000'de falan başlar işte Hz. Musa ile falan biraz ondan öncesini anlatır o kadar bir tıkanıklık vardır orada. İşte Hristiyanlara gelir, milattan işte miladi sıfır olarak şey yaparız ve şu an biz miladi takvim kullanıyoruz, 2023 yılındayız. Sanki 2023'ten önce bir insanlık yoktu, yani yok kabul ediyorlar. Yani hangi din kendi peygamberi geldiğini kabul ediyor, ondan öncesini yokmuş gibi farz ediyor. İşte bizim İslami olarak da hicri takvim kullanılıyor ya, işte o hicri takvimde ne oluyor? daha sonra yani kullanılmaya başlanıyor aslında. Hani peygamberimizden çok sonraki bir dönem belki de iki yıl sonra falan kullanılmaya başlanıyor. Sanki ondan öncesi yokmuş gibi. Yani direkt cahiliye dönemi gibi anlatılıyor. Halbuki Kur'an'daki ayetlere baktığınız zaman Şira'nın Rabbi'de odur. Yani Sirius'un Rabbi'de odur gibi ayetler vardır. Ve yine Tarık, Tarık nedir bilir misin yıldız olaraktan. Bu, bunların hepsi o dönemde yaşayan insanların astroloji bilgilerini olduğunu gösteriyor ve o astroloji bilgileriyle aslında e, Ramazan'ı tayin ettikleri gözlemlenirken daha sonraki dönemlerde Ramazan'ın mesela işte başlangıcı 4 Temmuz e, Sirius Güneş Kavuşumu iken daha sonra nedense takvimsel problemlerden ötürü biraz değişmeler oluyor. Evet neyse bunlar bizim konumuz değil. Aylık burç yorumlarında böyle e, kültürel bilgiler de vermiş olduk. Şimdi değerli arkadaşlar... Bu Pluto Kova hakikaten önemli. Yani siz de bilgiyi sevdiğiniz için size biraz buraya değişeceğim. 2043 yılına kadar 3. E, ev alanınızı dönüştürmeye başlayacak. Yani derin bilgilerden yüzeysel bilgiler, yani derin zannettiğimiz bilgilerin kökenleri biraz daha sizin için basit olduğunu fark edeceksiniz. Yani O yüzden de hani bir şeyle ilgili konuşurken sohbet ederken aslında temelde çok da basit bir mevzu olduğunu anlayacağımız ya da derin bilgilerin daha pratikleşebilir noktasını gözlemleyebileceğiniz ve hayatınıza sokabileceğiniz bir dönem olacak sizin için. Güçlü bir zihin yapısı ve bilginiz ile kendinizi ortaya koymak isteyeceğiniz uzunca bir dönem başlıyor sizler için. Yakın çevrenizin, kardeşlerinizin hayatında veya onlarla olan ilişkilerinizde önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Fikir ve düşüncelerinizi sorgulayıp kabul etmediklerinizi tamamen yıkıp doğru bulduklarınızı başkalarına kabul ettirme gayretine girebilirsiniz. Bu fikir ve düşünce dönüşümleri 20 yıl gibi uzun bir zamana gerçek, yayılıp da gerçekleşecek. Çünkü bu bilginin sindirilme süreci var arkadaşlar. Yani bir şeyi hemen zınk diye alıp kabul edemiyorsunuz. Özellikle de bu protokova toplumsal bir geçiş arkadaşlar. Bütün dünya için geçerli. Yani siz bütün dünyaya bir konuyu bir kere de anlatıp hadi bakalım kabul edelim. Hop oyluyoruz. Evet mi hayır mı değil. Onlar duyuyorlar, düşünüyorlar, kabul ediyorlar. Gelenekler, görenekler değişiyor. Yani biz küçükken... Mesela Tetris vardı. Şimdi bilgisayarın bin bir türlüsü var. İşte bizden önce de e, yani bizden önce dedim ya yani ilkokul birinizde al satarım baz satarım oynarken şimdi bilgisayarlar çıktı cebe girdi falan. Hani artık onlar bile e, şey vermiyor noktasına geldi. Dünya çok acayip bir şekilde değişiyor. Çok ciddi anlamda değişti. Dolayısıyla da değerli arkadaşlar işte buna benzer bir değişim söz konusu ve önceki durumların çürütüleceği ve yeni bir dönemin başlangıcının bir e, durumu bu. E, ve kolay olan bir geçiş değildir. Ve özellikle de bakın bu Satürn balık e, geçişinde e, balık burcunda bir Mars'ınız varsa ya da doğum haritanızda e, o alanlarda gezegenleriniz varsa e, mutlaka ama mutlaka danışmanlık almanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, danışmanlık e, almak isterseniz astroarif.com ya da e, 0543 20 444 nolu whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, sizler için Mart ayı ile alakalı bilgiler vermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Bu konularla alakalı sizin de aklınıza takılan şeyler varsa bu videonun altına yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.